Evet herkese merhabalar ben Hüseyin Oçak. Uzun bir süredir ne yazık ki aranızda yoktum. Bununla ilgili zaten bir video çekeceğim fakat bu videomuzun konusu liseler hakkında olacak. Bu yüz yüze sınavların yapılıp yapılmayacağı konusunda olacak. Bir haftadır falan telefonum olmadığı için gündemi an be an takip edemiyordum. Fakat bugünü yoğun bir şekilde araştırmaya ayırdım ve elde ettiğim bazı bilgileri de sizlerle aktarmak istedim. Bildiğiniz üzere hani ilk defa beni görenler varsa aranızda, ilk defa bu kanala gelenler varsa ortalama 3 aydan bu yana üniversitelerin açılıp açılmayacağı konusunda yoğun bir şekilde bir video içeriği üretiyorum. Bütün bilgileri detaylarıyla birlikte sizlere anlatıyorum. Zaten e, Abonelerim bu videoyu görüyorsa biliyorlardır. Şimdi birkaç gündür Twitter'da yoğun bir şekilde hashtag çalışmaları var. Liseli öğrenciler sınavların yüz yüze yapılmasını kesinlikle istemiyor. Çoğu insan işte 12 ay yattınız, sınava girmek istemiyorsunuz, bahane üretmeyin gibi şeyler söylerken bense onlara sadece gülmekle cevap verebildim. Arkadaşlar şimdi aranızda bu görüşe sahip olmayan insanlar da olabilir. Onlara da saygım sonsuz. Fakat ben bugüne kadar hep kendi görüşlerimi sizlere anlattım. Şimdi Ziya Selçuk'un yapmış olduğu bir açıklama var. Bu açıklama neydi? Hemen önümdeki haber metninden sizlere aktarıyorum. Bir değiştirme söz konusu değil. 1 Mart 2021 pazartesi günü eğitim öğretime geçişi planlanan resmi ve özel tüm okullarımızda yüz yüze eğitim ve sınavlara 2 Mart 2021 salı günü İllerin salgın koşullarına göre başlanılmasına karar verilmiştir dedi. Açıklama Milli Eğitim Bakanlığı'ndan resmi olarak yapıldı. Yani herhangi birisinin yaptığı açıklama değil bu. En doğru açıklama. Peki öğrencilerin istemediği şey neydi? Hemen buna da cevap vermek istiyorum. Öğrencilerin tam anlamıyla demek istediği şey aynen şu şekilde. Bugüne kadar uzaktan eğitim aldık. Uzaktan eğitimi hepimiz eşit alamadık. Peki uzaktan eğitimini verdiğiniz eğitimin, dersin, sınavını neden yüz yüze yapıyorsunuz diye öğrenciler Twitter'da hashtag çalışmaları başlattı bu konuyu içinde barındıran başlıklarla birlikte. Aynı zamanda bu hashtag çalışmalarına dünya geneli öğrenciler de destek vermeye başladı. Çünkü bu durumda, Türkiye'nin içerisinde bulunduğu bu durumda eğitime yüzde bir şekilde başlamak, sınavları yüze yapmak tamamen kötüye gidişatın bir temelini oluşturacak adım olarak bakılıyor diğer öğrenciler tarafından. Tabii biz bilim kurulu üyesi değiliz, bizim sadece burada yapmış olduğumuz şey kendi görüşlerimizi, fikirlerimizi sizlere anlatmak. Peki, liselerde yüz yüze sınavın yapılması mantıklı mı, doğru mu? Bana sorarsanız hayır. Neden mi? Cevap çok basit. Türkiye'de yaşayan öğrencilerin hepsi aynı imkanlara sahip değil. Üç çocuklu bir ailenin gelir durumu iyi değilse her öğrenci ne yazık ki telefona veya tablete sahip olamıyor. Her ailenin evine internet bağlatma gibi bir durumu söz konusu olamıyor. Çünkü internet fiyatları oldukça pahalı. Asgari ücretle geçinmeye çalışan bir aile ne yazık ki bu tarz durumlardan feragat etmek zorunda kalıyor. Öğrenciler de diyor ki, Tamam metropol şehrinde yaşayan bir kişinin interneti olabilir, gelir durumu ise bilgisayarı, telefonu, tableti olabilir, online eğitimlere eksiksiz bir şekilde katılabilir ama kırsalda yaşayan öğrenciler ne yapacak? Öğrenciler biraz da buna takılıyor diyebiliriz. Tek öğrenciler de değil, veliler de yüz yüze eğitimin, yüz yüze sınavların şu aşamada, bakın altını çizerek söylüyorum, şu aşamada yapılmamasından yana. Taraftar. Bir diğer soru işareti de öğrenciler ve veliler tarafından yöneltildi. Neydi bu soru işareti? Şimdi, servis taşımacılığı olmayacak. Yani öğrenciler ya aileleriyle birlikte okullara gelecekler, aileleri bırakacak ya da toplu taşıma kullanacak. Koronavirüs mutasyona uğradı, mutasyona uğramış virüs gençlere de etki ediyor diye bilim adamları açıklama yapmıştı. Öğrencilerin de korktuğu şey aynen şu oluyor. Şimdi, Koronavirüs mutasyona uğradı, aşılanma çalışmaları yeni başladı ve henüz tüm Türkiye'ye yaygın bir aşılanma ne yazık ki yapılamadı. Peki mutasyona uğramış bir virüse biz toplu taşımada yakalanırsak ne yapacağız? Aynı sınıf ortamındayız, aynı sınıfta yakalanırsak veya bir kişide koronavirüs çıkarsa bizim de sağlığımız tehlike altına girmez mi diye sorular yönelttiler Twitter'dan. Ziya Selçuk da bütün bu soruların cevaplarını barındırın nitelikte bir cevap verdi fakat bu cevap öğrencileri ve velileri tatmin etti mi etmedi mi bu biraz tartışılır. O cevap neydi? Şimdi ilk hıvzı sıha kurumları bunu tam söyleyebildi mi bilmiyorum. Diksun mi olsa da bunları söylemekte biraz güçlük çekiyorum. Çünkü şu anda doğaçlama bir şekilde konuşuyorum. Bu kurum araştırmalar yapacak. Yani örnek verecek olursak Van'da vaka sayısı az ise Eğitim başlayacak, yani oradaki öğrenciler yüzde eğitime başlayacak veya eğer Mersin'de vakalar yüksekse başlanmayacak. Bölgelere göre analizler yapılacak, bölgelerdeki vaka sayıları baz alınacak. Bu vaka sayıları bu kurumlara yol gösterir nitelikte olacak. Yani vaka sayılarına göre bazı illerde yüzde eğitime geçilecek, bazı illerde ise online eğitime devam edilecek diye konuşuluyor ne kadar doğru bilmiyorum. Ama şunu yani şu anki açıklamalarda yapılmış olan açıklamalarda garantisini veririm ki yüzde eğitime geçilecek arkadaşlar. Çünkü Twitter'dan bugüne kadar çok hashtag çalışması başlatıldı. Ee, Milli Eğitim Bakanlığı bizi duymuyor diye öğrenciler dert yandı. Haklılar mı? Haklılar çünkü haklarını arıyorlar. Ee, sonuç olarak hani şuradaki temel mantık şu değil. Ben sınava girmek istemiyorum, işte yatmak istiyorum, evimde oturup yatacağım demiyor zaten öğrenciler. Öğrencilerin tek dediği, demek istediği şey şu. Ben uzaktan eğitimini aldığım dersin sınavına neden yüze giriyorum? Çünkü uzaktan eğitim yetersizdi. Öğrenciler her zaman bunu söyledi. Uzaktan eğitimde ben bir şey öğrenemiyorum diye milyonlarca öğrenci dert yakındı. Ve fırsat eşitsizliği de söz konusuydu. Dediğim gibi videonun başında işte her öğrencinin imkanları bir olmuyor ne yazık ki. İnterneti olan yok veya paketten girip paket sürekli zaten bitiyor. Türkiye'deki internet fiyatları paket fiyatları da almış başını gidiyor. Bundan dolayı da ben uzaktan eğitimini aldığım dersin sınavına yüz yüze girmek istemiyorum. Ve vakalar da bu durumdayken ben bu videoyu 27 Şubat'ta çekiyorum. 25 Şubat'tan sonra yani bugüne kadar 2-3 günde... ...vaka sayılarında ciddi bir artış olduğu da söylentiler arasında... ...dediğim gibi bir haftadır falan sosyal medyadan, gündemden oldukça uzağım. Şimdi size de şunu söylemek istiyorum. Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu konu hakkında düşünceleriniz neler? Videonun altına yorum olarak yazın ve yayınlayabilirsin diye bir kelime ekleyin. Eğer ben o kelimeyi görürsem ve güzel yorumlarda gelirse... Sizlerin görüşlerine yer vermiş olduğum bir tane video hazırlayacağım. Üniversitelerin videosunda yapmış olduğumuz videonun aynısını bu kez liseler için yapacağız. Ve hepinizin görüşlerini tek tek okuyup kendi görüşlerimi söyleyeceğim bir nevi fikir alışverişi yapmak istiyorum. Sizlerle zaten bunu da çok seviyorum. Evet dostlar videomuzun sonuna geldik. Ee, gündemle alakalı bu tarz içeriklerin devamını istiyorsanız veya anlatım dilimi, e, konseptimi sevdiyseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Şuradan veya şuradan geçen sosyal medya hesabından Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Bir diğer videoya dek. kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.